Niçin? Bu taahhuti rejimde çalışıyorsunuz. Çünkü sizler bu taahhuti rejimi reddediyorsunuz. Taahhuti rejimi kabul etmiyorsunuz. O zaman çalışmayın. O zaman kurumlarına girmeyin. Falanca kurumlarında, falanca işlerinde, falanca e, taahhuta çalışan taşörenlerin işlerinde çalışmayın. Diyorsunuz. Şimdi Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam kendisi de tağut olan bir hükümdarın hazine bakanlığını yaptığını görüyoruz. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın o tağut olan hükümdarın kesinlikle ve kesinlikle şirk olan düzenine uymadığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çünkü Allah Subh'ana ve Talayetinde de belirttiği gibi Yusuf Aleyhisselam bünyamini kardeşlerinin arasından alırken Allah Subhanahu şöyle diyor. Sen Melik'in dinine göre yani yasalarına göre bunu yapamazdım. Biz şunu her zaman söyleriz. Bir kişinin mutlak manada itaat ettiği şeydir. Bugünkü demokratlara biz niçin sizler müşrik olan insanlarsanız diyoruz ya e da bugün laik perest olan insanlara için? siz diyoruz ki İslam'la biat edeceksiniz? Çünkü adamlar laikliğin koyduğu anayasaları, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını resmen itaat etmişler ve onu dinledimişler kendilerini. Ki Allah Sübhan'a da diyor ki dilen iman etsin, dilen inkar etsin. Hiç sorun değil, kendileri bilir. Biz de bu yüzden diyoruz ki Müslüman olan kişi dinini yalnız Allah'a haskılar. Haskıldığı din Allah Sübhan'dan indir dedi. Din olması gerekli. Başka bir altın başka bir şey olamaz. Çünkü Allah diyor ki, Allah katında tek kabul edilecek din İslamdır. İnnett diine indallahil İslam. Başka bir şey yok. İnnett diine indallahil haşa sosyalizm. İnnett diine indallahil laiklik, demokrasi değil. İnnett diine indallahil İslam. Allah cihan etindiğine tek din İslamdır. İslam neden ibarettir? Kur'an ve Sünnetlerin. Kur'an ve sünnetle biz İslam'ı yaşayabiliriz. E şimdi bizlere niçin taahhütü rejimi desteklemiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz? O zaman niçin kurumlarında, niçin taşörenlerinin iş yerlerinde falan çalışıyorsunuz diyorsunuz? Ya Allah az için. Yusuf Aleyhisselam kendisi taahhüt olan bir rejimin hazine bakanlığını yapıyor. Allah'ın istediği bir şekilde, Allah'ın razı olduğu bir şekilde dinini yaşayıp o makamda kalabiliyor ise bir Müslüman da Allah'ın razı olduğu şekilde eğer bir iş yapıyor ise herhangi bir şekilde sorun yoktur. Örnek tağut dediğimiz adamın su fabrikası varsa o su fabrikasında çalışmakta ne sorun var? İslam'a dayalı herhangi bir şekilde haram var mı? Yoktur. Tağut dediğimiz kişi kendisine ibadete davet etmiyor ise ve kendisi meşru bir iş bize yaptırıyor ise herhangi bir şekilde çalışmamızda sorun yoktur. Yusuf Aleyhisselam da tağuta itaat etmeden tağutu reddederek, koşmayarak Allah'ın ona rahmet ettiği şekilde hayatını sürdürmüştür. Bizler de nerede olursa olalım. Tağut dahi olsa eğer meşru olarak bir iş veriyor ise örnek dediğimiz gibi su fabrikası olur. Örnek çorap fabrikası olur. Örnek yağ fabrikası olur. Örnek süt fabrikası olur. ilahi İslam'a zıt olmadığımız şekilde, şık koşmadığımız şekilde, tehvidimizi bozmadığımız şekilde, küfre girmediğimiz, haramlara girmediğimiz şekilde Allah'ın izniyle çalışabiliriz. Bizi anlamak isteyen insanlara zaten kolaylıkla Allah'ın kitabıyla, Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle cevaplar verdiğimiz zaman bir yol kat edebiliyoruz. Ama bizlere soru sor insanlar bizleri ters köşe yapmaya çalışan ve kendi batıllarını meşrulaştırmak için bizleri ters köşe yapmaya çalışan insanlar olduğu zaman bir yol kat edemiyoruz. Sanki bizleri ters köşe yaptıkları zaman farz edin ki bizler hata ediyoruz, yanlış yapıyoruz. Bizler ters köşe olduğumuz zaman, işte yap, söylediğimiz sözle çeliştiğimiz zaman İslam onlar için bir batıl olacak. Yaptıkları işler meşrulaşacak. Böyle değil. Allah subhanahu aleyhi ve belirttiği gibi Allah'ın Resulü ayetleri müşriklere getirdiği zaman onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve reddettikleri zannediyorlardı. Ama Allah diyor ki onlar seni değil Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. O yüzden sizler bizi değil. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Bizleri bu okuduğumuz ayetlerin arasından aldığımız zaman karşınızda Kur'an'dan başka ne kalacak? Bizler kendimiz mi uyduruyoruz bu ayet dediğimiz şeyleri? Bizleri çekelim kenara karşınızda Allah'ın ayetlerinden başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden hadislerinden başka bir şey kalmayacak. Ne olacak? Ha onları inkar edemiyorsunuz. O zaman ben bunu inkar edeyim. Çünkü batıl bir şey yaşıyorum. Adam resmen benim batıl bir şekilde yaşadığımı sonsuz bir Cehenneme gireceğimden bahsediyor. E ben bunu eğer çürütürsem, bu adama normalde bazı suçları eğer nispet edip bir de onun üzerinde yakalar isem tamamdır. E, bu adam da sapık gör işte bak Hakk'a anlattığını söylüyor ama kendisi de sapığın teki. böyle olmuyor. Batıl ehli, şirk ehli, müşrik olan insanlar var diye çoğunlukta olduğu için böyle bir davranış sergiliyorsanız iseniz Allah subhanahu katına gittiğiniz zaman tek başınıza hesap vereceksiniz. Şöyle mi diyeceksiniz? Rabbim şimdi tamam da şimdi tamam ben müşriktim. Ben şirk ehliydim. Ben küfür ehliydim ki orada zaten Allah subhanahu ayetinde belirttiği gibi diyor ki. E Rabbim, ''Biz Müslümanlardandık, yani biz müşriklerden değildik.'' diyor. Yani kendini Müslüman zannediyor, müşrik zannetmiyor diyen kimselerden olacaksın ki bugün kendini herhangi bir şekilde Kur'an'a ve sünnet'e hiç dokunmadığın halde kendini Müslüman zanneden nice insanlar gibi ''O gün de Allah Subhanahu ve Teala'nın biz müşriklerden değildik.'' diyeceksin. Ama Allah Subhanahu ve Teala seni yalancılıkla suçlayacak, kabul etmeyecek. Ve o gün ne halde olduğunu daha iyi anlayacaksın. Bakacaksın ki ''O kadar insan sapık.'' diyordum. ''Milyonlarca insan da benim gibi.'' diyordum. Yahu o kadar insan var. Sadece ben bunu yapmıyorum ki diyordum. O kadar insan da yapıyordu bunu diyordum. Bir bakacaksın ki o kadar insan da o cehennemin dibinde. E sen de o cehennemin dibine gideceksin. Bu yüzden biraz aklımızı başımıza alalım. Biraz doğru düzgün düşünelim. Sizlerin de kardeşlerimiz olmanızı istiyoruz. Yahu bizler Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Allah'ın vereceğini kimse veremeyecek diyoruz. Sizler halen dünya hayatı bizim için yeterli diye yaşıyorsunuz. Dünya hayatı sanki sonsuz bir şekilde evlere, arabalara, asalara durmadan yatırım yapıyorsunuz. Bunlara yapmayın da demiyorum. Lakin para harcamak var bir de paraya tapmak var. Evlenmek var bir de kadına tapmak var. İşte biz bunlara karşıyız. Para kazanın, para biriktirin ama paraya tapmayın. Allah söylediğim sözlerde samimi değilsem öncelikle beni ıslah etsin. Allah sözlerimi duyan insanlardan samimi olan ne kadar varsa Allah sonlara hidayet etsin. Allah'ın ayetinde belirttiği, liderler dediği, önderler dediği, vasat dediği ve nefsini zulmedenler diye ayırdı üç sınıftan en alt sınıfında olan insanlardan beni eylemesin. Ve Rabbim söylediği sözleri münafıklar gibi hayatına geçirmeyen insanlardan da beni eylemesin. Rabbim bu davayı yeni yeni bu davaya mensup olacak insanlarla yükseltmesini, ilerletmesini istiyorum Rabbimden. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Selam hidayete tabi üzerine olsun.